Selamlar YouTube. Bugün sizlerle beraber PlayStation'ın yayınladığı Stage of Play konuşuyoruz. Yani Horizon Forbidden Best ya da Horizon Zero Dawn'ın ikinci oyunu. Şimdi fragmana dikkatli baktığımızda yeni, yeni şeyler getirmişler. Bence çok iyi olmuş. Özellikle paraşüt ve o kancamsı şey. Artıdan bize bir nevi o haritayı verdiler. O haritaya baktığımızda bir San Francisco'nun üstünde bir yer var. Nokta var. Bir tane şey adı nedir? Şu hortumlar var ya. İşte o hortumların şeyi var. Oyunun ben bundan sonraki oyun. Yani Horizon Forbidden Best'in devamındaki oyun bence... E, kara iplerde geçecek bir oyun olabilir. Çünkü dikkat ederseniz haritaya baktığımızda 3 nokta vardı. 2 nokta kara iplerdeydi. Biz bu oyunda ilk başta bu fragmanda gördüğümüz şeyi oynayacağız. Ardından o base'e veya o fırtınaya doğru gideceğiz. İkisinden biri bilmiyorum şu an. Oyun çıktıktan sonra onu konuşuruz. Ama e, bu dikkatimi çektim. Özellikle... Yani Stage of Play bize bence güzel bir şey, oynanış videosu verdi. Başka da konuşacağımız bir şey yok. Play, Nintendo Switch Pro çıkacak diye konuşmalar var. Önümüzdeki bir hafta boyunca bunu dikkatle takip etmeye devam edeceğim. Ki çıktı mı hemen bir video yapıp haber vermeyi düşünüyorum. Takipte kalın, abone olun ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere sonraki videomuzda.